Gençliğin Gözyaşları Günaydın arkadaşlarım merhabalar ee, Şimdi konu testi 2'yi çözeceğiz Çemberde açılarda bakalım birinci sorumuz Ne diyor şimdi Birinci soruda şunu fark ettim dostlarım Bakın AB çap ve K açısı çapı gören Bir çevre açı olduğu için Kesinlikle ama kesinlikle 90 derece olacak dedim Bunu bir yapıştırdık Şimdi 120'nin dış açısına 60 derece diyelim. Bakın 60 var 90 var o halde şu açımız 30. Tabii ki bu açımız da 30 olacak. Sonra şurası toplamda 60 olduğu için gördüğü yay yani şu yay. iki katı olacak 120 derece. Sonra çapın üstünde kalan yay dediğimiz yarım daire yay 180 dereceydi. 120'si burada şuraya 60 derece kaldı ki alfada 60'ı gören bir çevre açı daha doğrusu teğet giriş açıdır yarısı olacak arkadaşlarım 30 derece gelecek diyebiliriz evet alfamız 30 dereceymiş cevap bursadan geldi İkinci sorumuza bakalım şekildeki o merkezli çemberde doğrusal doğrusal ac'yi vermiş bize şimdi yine bakın c açısı çapı gören bir çevre açıdır 90'ı yapıştıralım hemen buraya Sonra şu AK'yı çizdiğinizde şunu fark ettiniz dostlarım. Burada bir ikiz kenar dik üçgen çıktı. Şurası 45-45 oldu. Şunu gördüm bakın. KO tam merkeze düştüğü için burası kesinlikle yarı çap yarı çap birbirine eşit. Yani yükseklik kenar ortay oldu dostlarım. Dolayısıyla K'yı kuralı gereği açı ortay da olacak dedim. Hemen buraya da alfa'mı yapıştırdım ve 2 alfa ile 45'in toplamının 180 olduğunu fark ettim. Demek ki 2 alfa 135 olacak. Alfa da 67,5 olacak diyebiliriz dostlar. Geldik 3. sorumuza. Şimdi yarıçapımızı 2 parçaya bölmüş arkadaşlar. Bakın OD yarıçaptır ve 2 parçaya bölmüş. KK yazdım ben o 2 parçaya. Şimdi şu OC de bizim için bir yarı çaptır. OC'nin de biz 2K olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şunu fark ettim. Bakın burada bir dik üçgen çıktı. Şurası 90. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı yarısı oluyordu? Sadece 30'un. O halde şu açımız 30. Tabii ki şu açımız da 60 derece geldi. Şimdi aynı muhabbeti bu tarafta da yaparsam burası da 2K olur ve şu açımız da 60 derece çıkar. Yani dolayısıyla şuranın tamamı 60 60 120 derece geldi. Peki burası 120 ise şu gördüğü yay merkez açımız olduğu için bu da 120 derece olacak. Bize neyi soruyor? ADC açısı yani şuradaki açıyı soruyor. Peki 120 ise burası. Bunun geri kalan parçası 240 olmalı. 360'a tamamladım hemen. ADC'de 240'ı gören bir çevre açı olduğu için yarısı olacak. 120'yi paketledim dostlar. Dördüncü sorumuz. Aynısını köşe taşımızda ve tarama testimizde de çözdük. Direkt 70 ile X'in toplamının 180 olacağını söylemiştim arkadaşlarım. Cevap 110. Bunu da normal yolla çözmek istersek kesim noktalarını birleştiriyoruz. Şurada bir kirişler dörtgeni çıkıyor. 70 ise karşısındaki açı 180'e tamamlayacağı için 110. 110'un dış açısı 70. Yine burada da bakın şurada da bir kirişler dörtgeni çıktı. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için 70 ise burası. X'e 110 derece kalacak diyebiliriz. Evet 5. sorumuza bakalım. Şunu gördüm arkadaşlar. 15 ile 25'in toplamı 40. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten burası da 40. Şimdi bu 40 derece ise gördüğü yay kesinlikle 80 derece bunu bir yazalım. 80'i gören şuradaki merkez açımızın da ölçüsü 80 derecedir bunu da yazalım. Sonra 80 15 daha 95 yapar. 95'ten geriye 85 kalır şu açımıza. Üçgenin iç açıları toplamı 180 muhabbeti yaptım ki... O zaman şurası da 85 oldu. 85, 40 daha 125. Alfaya da ne kaldı? 55 derece kaldı diyebiliriz. Evet, altıncı sorumuz. ABC açısı 140 dereceymiş. Bakın şurası 140. Hemen şöyle yapalım. Şuna A diyelim. Bu da A. Çünkü ikisi de aynı yayı gören çevre açılar değil mi arkadaşlar? Şuna B diyelim. Bu da B. Şimdi dostum A ile B'nin toplamı 140. E, o halde 2A ile 2B'nin toplamı yani şuradaki açıların toplamı 280. Bu açıya ne kalırsa toplamları 360 olur. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 ya. 80 kalacak ki bu açıya da toplamları 360 olsun. Evet sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şuna bakıyoruz şimdi dostlarım. Bir 65 derecemiz varmış. A, B, C. Şuradaki açının tamamı 65 dereceymiş. Şurada 90 varsa o halde şuraya da 25 derece kalacak. Şimdi demiştik ki iki tane 90 derecenin hipotenüsleri ortak ise bakın BC ikisinin de hipotenüsü. Bunların etrafından tam şu 90'ların etrafından bir çember çizebilirsiniz. Ve bu ortak hipotenüs çap olur demiştik dostlarım. Burası çap. Şimdi 25. Gördüğü yay 50 olacak. Bakın alfada 50'yi gören bir çevre aç. Yarısı olacak yayın 25'i yapıştırdım. Evet 8 numaradayız. O merkezli çemberde AK, KB'ye ve bir de OK'ya eşitmiş demiş. Şimdi OK'yla OK O'yla A'yı birleştirelim. O'yla B'yi birleştirelim. Buna da şu tık, tık simgesini koyalım. Dostlar bir yudum çay içeyim hemen. Şimdi burada fark etmeniz gereken şey muhteşem üçlüdür dostlarım. Bakın şu üçlü birbirine eşit olduğu zaman bizim şu açımız kesinlikle 90 derecedir. Çünkü muhteşem üçlü var ve muhteşem üçlü sadece dik üçgende olan bir kuraldır. Peki merkez açımız 90 derece ise gördüğü yay da 90 derecedir. Ve bu 90'ı gören çevre açımız var alfa yarısı olacak 45 derecedir yapıştırdık. Evet bu da tamamdır. Geldik 9 numaralı sorumuza. Şuna bakalım şimdi. Çeyrek çember ve K merkezli çember. Şimdi çemberde uzunlukta da çok yapacağız. İki çemberin teğet olduğunu görünce bunların merkezleri ve teğet oldukları nokta doğrusal olmak zorundadır arkadaşlarım. Bunu hemen birleştireceğiz. Şimdi şu küçük çemberimizin, içteki çemberimizin yarıçapını R diyelim. Bakın burada bir ee, şurası da r tabii ki tam tyt inen yarıçap dikinerdi. Demek ki burada bir kare kare oluşturduk. Biz şurası 45-45 ve 45'in de dış açısını soruyor bize. 135'i yapıştırdım dostlarım. Geldim buna. <gülüyor> Şimdi ABCD bir kareymiş dostlarım. Karede biliyorsunuz dört kenarımız da birbirine eşit. Dolayısıyla bu dört eşit kenarın arkasındaki yayların da ölçüleri birbirine eşit. Demek ki bu yayların her biri 90'ar derece olacak. Şurası da 90, burası da 90, burası da 90 derece olacak. Şimdi 32'nin gördüğü şurada bir yay parçası var. Çevre açı olduğu için bu 64 olacak. 90'dan 64'ü çıkarttım, 26 kaldı şuradaki yaya. Bakın alfa bir dış açı, kuralı şuydu. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkart. Yani 64'ten 26'yı çıkart. Ve 2'ye böldüğümüzde dış açıyı buluyorduk. Şunları bölelim direkt. 32 eksi 13 olur. 32'den de 13'ü çıkartacağız. Çıkartalım. 12'den 3 çıktı 9. 2'den 1 çıktı. 19 geldi. Sorumuzun cevabı. Evet 11 numaralı sorudayız. T70, BTK eşitmiş, 70'miş falan filan bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlarım. Çevrel çemberi verilmiş diyor. Tamam Alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şu eşit açılara biz bir A, A diyelim. Şuraya da bir B yazıyorum dostlarım. Bakın bu B'nin gördüğü şu yay 2B'dir. Ve bu 2B'yi gören şuradaki teğet kiriş açıda B derece olmak zorundadır. Şimdi şu A ile şu B'nin toplamı da alfaya eşittir. Buraya da A artı B yazalım. Bakın ne çıktı karşımıza dostlarım. Kalemimizi alayım. Şuradaki açının ölçüsü de a artı B bu açının ölçüsü de a artı B yani a artı B neydi Alfaydı Demek ki bu da Alfa şu da Alfa ve iki Alfa Bir de 70 var toplamları 180 o zaman iki Alfa ile 70'in toplamı 180 diyelim 2 Alfa 110 Alfa eşittir 55 paket diyelim şimdi burada ne diyor ABCD dörtgeninde 30'u gördük. Şuraya 60 yazalım biz hemen. Ee, dc eşittir dc buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada da arkadaşlarım bakın karşılıklı açılar İkisi de toplamı 180 yani bu yine bir kirişler dörtgenidir. Hemen Etrafından çemberi çizelim şimdi bunu nasıl söylüyordum ben? Karşılıklı Açıların toplamı 180 ise bakın ikisi de 90 90 olduğu için Buna kesin kirişler dörtgeni denir ve kirişler dörtgeni ise de etrafından bir çember çizilir. Ya da şöyle de söylemiştik ikisinin de ortak hipotenüsü var bakın DB. DB hem bunun hipotenüsü hem bunun hipotenüsü. Ne demiştim dostlarım eğer ortak hipotenüsü olan iki dik açı varsa bu dik açıların köşesinden geçen çemberi çizersiniz ve ortak hipotenüs kesinlikle çap olur demiştik. Şimdi bu bilgiler ışığında. Şurası 45-45 derece bir kere. İkiz kenar düküçgen. 30'un gördüğü yay 60 derece. 60'ı gören şuradaki açıda 30 derece. O zaman bizim alfamız toplamda 75 derece yapıştır gelsin. Evet 13 numaralı sorudayız. E-C. 10 merkez çemberi C noktasında teğetdir. C-D paralel A-B. Tamam C-D-A-B'ye paralel. O zaman U kuralından bir kere şurası kesinlikle 40- Tabii ki şurası da 40 Hatta 40'ı gören şu yay da 40 derecedir Diyelim Şimdi burası 40 derece ise Paralel iki kirişin arasındaki yaylar eşitti Burada 40 derece 40 40 80 Yarım daire olduğu için 180 olacak Buraya da 100 derece kaldı diyebiliriz Buna göre de x kaçtır diye bir soru soruyor Şimdi bu çemberi biz tamamlarsak şöyle Bakın x bir dışarıdaki açı Bir şuradaki yayı görüyor İkinci yay olarak şurayı yani 180 ile 40'ın toplamı olan 220'yi görüyor arkadaşlar. Bir de şuradan 100'ü görüyor. Neydi kural? Bunların farkının yarısı. 220'den 100 çıktı, 120. Yarısı, 120'nin yarısı 60 derecedir. X dediğimiz açı diyebiliriz. Evet, 14 numaradayız. AC, BC'nin 3 katıymış arkadaşlar. Şimdi BC'ye biz R dersek... AC C, 3, R'ymiş. E şuraya 2, R kalıyor. Demek ki R, R oldu bunlar. Hemen şu teğet noktasına yarı çapımızı dik indirelim. Bu da R. Bakın burada 90'ın karşısı 2, R ise neyin karşısı R olur? 30'un. O zaman şurası da 60 derece olur. E, 60'ın şu açısı 120 derecedir ve 120'nin gördüğü şu yayda merkez açı olduğu için 120 derecedir. Şimdi 120 ise burası geriye kalan yay parçamıza 240 derece kalmalıdır. Ve alfa 240'ı gören bir açı olduğu için yarısına eşit olacak. 120'yi yapıştırdık. 15. sorumuzdayız dostlarım. 50 var. Çeyrek ve dikdörtgen verilmiş dostlarım. Şimdi dikdörtgende bütün açılarımız 90 derece. Şurası 40 derece. Şurası 50 90, Şurası 40. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. Yani şurayı çizdiğimde ben. Bu da bir e, hem yarı oluyor hem de dikdörtgenimin köşegeni. Ve dikdörtgendeki köşegenler birbirini ortalıyor ve dört parça birbirine eşit oluyordu. Yani şurası da 50. Bakın bu çizdiğim doğru çemberimin yarı çapı. Şu da çemberimin yarı çapı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Tepe açısı 50. O zaman ikisine 130 kalır şu ikisine toplamda 65 burası da 65 olacak şekilde dağılır ve şurası 40 derece olduğu için alfaya da 25 dereceyi yapıştırdım dostlar. Evet 16 ve son sorudayız dostlar 20-30 olduğuna göre diyor alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurayı çizersem ben dostum şurayı bu yarı çap bu da yarı çap o halde burası da 30 oldu diyebiliriz. Şimdi başka şurayı çizersek yine bir işimize yarayacak mı bilmiyorum. Bu da yarı çarp. Şurası 20. Şuraya ne kaldı? 20-20-40. 140 kaldı. 30-30-60. Şuraya 120 kaldı. 140-120 daha. 260. O halde şu açıya 100 kaldı. 100'ün gördüğü yay yine 100 derece. Şurada 120 vardı. 120'nin gördüğü yay 120 derecedir değil. Şimdi bakın alfa dış açı. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartacağım. ikiye böleceğim. 120'den 100 çıktı. 20. İkiye böldüm. Onu yapıştırdım dostlarım. Evet arkadaşlar. Böylelikle konu testlerini de bitirmiş olduk. Çemberde açının. Videomuzun sonuna geldik. Yani bu konu bitti. Bir sonraki videomuzda artık çemberde uzunluğa geçeceğiz. Büyük bir ihtimalle. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.